Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Modern Problemler adlı kitabımızın çözümlerini kaldığımız yerden yapmaya devam ediyoruz. Peki hocam, nerede kalmıştık? 26, 27 ve 28. sayfaların çözümlerini yapacağız. Bu videomuzda önce iki tane dizilim problemi, daha sonrasında da sevgili arkadaşlarım, yiyecek, yiyecek problemleri diye devam edeceğiz. Ekranda da gördüğünüz gibi ilk sorumuzla vakit kaybetmeden dilerseniz başlayalım. Şimdi öncelikle bize denmiş ki bakın kenar uzunlukları şekilde belirtilen bir mantar pano bir yüzeyinin alanı 16 cm kare olan kare şeklindeki not kağıtlarıyla. Şimdi bir yüzeyinin alanı 16 cm kare ise sevgili gençler bu karemizin bir kenarı 4 birimdir ya da 4 cm'dir 4 cm'dir diyebiliriz. Bu bir ikincisi şekildeki gibi aralarına 2'şer santimetre boşluk bırakılarak tamamen dolduruluyor. Aynı pano aynı not kağıtlarıyla aralarında boşluk bırakmadan ve üst üste getirilmeden tamamen kaplanmak isteniyor Buna göre kaç tane not kağıdı daha gereklidir diye sorulmuş Şimdi öncelikle bakın şunlar dörder santimetre aralarında da ikişer ikişer boşluklar var Yani bir tane not kağıdı bir tane boşluk toplamda 6 santimetre yapıyor arkadaşlarım Ben 40 santimetrelinin içerisinde bu 6 santimetrelerden ne kadar olduğunu bulabilirim 6 defa vardır 36 çıkardım 4 şimdi bakın Bir not kağıdı bir boşluk 6 santimetreydi 6 defa not kağıdı artı boşluklardan sığıyor buraya En son bir tane daha 4 santimetrelikten sığar yani buraya 7 tane sevgili gençler Üst üste 7 tane Not kağıdı konuluyormuş aslına bakarsanız. Bir de bunun yatayını bulalım. Tabi bu seferde 64'ü 6'ya böleceğiz. Bir not kağıdı bir boşluk şeklinde. Bakın bir not kağıdı bir boşluk. 6'ya böldünüz. 10 tane var. 60 çıkardık. 4 bakın 10 tane kağıt konuluyor. Artı şu 4 santimlik kısmada bir tane daha konulacaktır. Dolayısıyla 11 tane. 11 tane de buraya dedik. Şimdi 7 çarpı 11'den hali hazırda 77 tane not kağıdı varmış burada. Peki. Şimdi bize sorulan soru şu diyor ki eğer ki şu 2'şer santimetrelik boşluklar bırakılmamış olsaydı o zaman ne olurdu diye soruluyor. O zaman da şunu diyeceğiz arkadaşlar bakın burası 40 santimetreydi 40'ı direkt 4'e bölecektik ne yapardı 10 tane yapacaktı yani üst üste 10 tane sığacaktı. Daha sonrasında 64'ü de sevgili arkadaşlarım 4'e bölecektik 64'ün içerisinde 4 16 defadır yan yana da 16 tane sığacaktı. 10 çarpı 16'dan 160 tane sığacaktı Önceden ne kadar sığmıştı? 77 tane Peki kaç tane daha gereklidir diye sorulmuş Üstünden çıkaracağız bunu 160'tan 77'yi çıkarırsanız 23 artı 60'tan 83 tane daha kağıt gereklidir deriz arkadaşlarım Dolayısıyla cevabımız da e, bu olur deriz Çözüm kısmına çözmedim Siz çözüm kısmına çözerseniz daha iyi olur diye düşünüyorum Geçtik ikinci sorumuza Güzeldi bir soru Şekildeki özdeş raflardan oluşan kitaplığın ilk iki rafına metin yayınları T.Y.T. kitapları şekildeki gibi yerleştirilmiş. Bakın burada 3 tane yatay var. 3 tane yatay pozisyonda. 4 artı 3'ten 7 tane dikey pozisyonda yerleştirilmiş. Alttaki rafın uzunluğu bakın şu 3 yatay artı 7 dikey tamamen rafı kapladığı için rafın uzunluğuna eşittir. Alttaki de tamamen rafı kapladığı için e, bu da rafın uzunluğuna eşit olacak. Bu sefer ama 4 tane yatay ve 3 yani tane de dikey konulmuş gençler bu tarafın uzunluğu bu tarafın uzunluğu o zaman ben bunları birbirine bir güzel eşitlerim hemen şunu şuradan alırım şuraya koyarım ve bunlar birbirine eşittir derim böylelikle 3 yatayı bu tarafa atarsanız yatay kalır 3 dikeyi bu tarafa gönderirseniz 4 tane dikey kalır arkadaşlarım yani bir tane yatay kitabın uzunluğu yatay duran kitabın uzunluğu dikey duran kitapların 4 tanesinin uzunluğuna eşitmiş yani şöyle diyebiliriz şu 4 tanesi aslına bakarsanız bir tane şundana eşitmiş anlaştık Pekala bu kitaplar şekildeki gibi üçüncü rafa yatay yani şuraya arkadaşlarım tamamı yatay olacak şekilde dördüncü rafa dikey dizileceğine göre bu iki rafa toplamda en çok kaç tane kitap dizilir diye sorulmuş. Bakın yatay olarak dizilecek olursak biz şimdi bir e, rafa zaten bir rafa zaten ne kadar diziliyordu 3 tane yatay. Artı bu 7 dikey de ben 4 dikey artı 3 tane dikey diye ayırırsam şu 4 tane dikeyi de bir tane yatay yapıyordu. Yani toplamda 4 tane yatay 3 tane dikey ama o 3 tane dikeyin olduğu yere bir tane yatay kitap sığmıyor. He o zaman ne diyeceğiz bu şekilde koyacak olursak şurada şu kadar bir boşluk kalacaktır. Ben buraya kadar ancak yatay kitap doldurabilirim arkadaşlar bu şekilde yatay yatay doldururuz tamam mı? Bu yatayları doldurduktan sonra şurada kalan boşluk artık oraya bir şey dolduramıyoruz. Peki tabii bir de şöyle bir durum var. Yan yana 4 tane sığdırdık ama üst üste de sığabilir. Bakın nokta nokta nokta koymuş ya. Şu bir dikey kitabın yani bir yatay kitabın uzunluğu bu ne demekti? 4 tane dikeydi. Yani o zaman ben bunları şu şekilde üst üste, üst üste. Demek ki kaç tane sığdırabiliyormuşum arkadaşlar? 4 tane sığıyormuş buraya. Peki madem 4 tane sığıyor. Dörderli dörderli bakın 4 burada. 4 tane üst üste koydum. E yan yana ben bu şekilde 4 tane koyarsam ne olur? 16 tane kitap sığar buraya. Bu cepte. Bir de alttakilere bakacağız şimdi. Aynı şekilde bir yatay 4 dikey değil miydi? O zaman 3 yatay nedir? 3 çarpı 4 dikeydir. Artı bir de 7 dikeyimiz var. Bakın şurası ne yaptı? 12 dikey yaptı. Artı 7 dikey ile kaç yapar? 21 tane pardon 19 tane. 19 tane dikey yapar. Demek ki buraya da. 19 tane bu şekilde dikey dikey sığıyormuş arkadaşlarım. 19 buraya 16 tane buraya ise toplam 35 tane kitap sığar arkadaşlar şekilde gösterildiği gibi üçüncü ve dördüncü rafın toplamı evet ikinci sorumuzu çözdik nereye geçiyoruz üçüncü sorumuza üçüncü sorumuz dediğimiz şey aslında birinci soru yiyecek yiyecek problemlerini çözeceğiz arkadaşlar şimdi bir pastanede Çilekli ve muzlu olmak üzere iki çeşit meyveli pasta yapılmaktadır. Her çilekli pastada kullanılan çilek sayısı birbirine, her muzlu pastada kullanılan muz sayısı da birbirine aynı zamanda eşitmiş. Bu pasta de denilmiş? 2 tane çilekli, bakın 2 tane çilekli, 3 tane muzlu pasta için toplam 24 adet meyve kullanılmış. 1 tane çilekli, 5 tane muzlu pasta için toplam 26 tane meyve kullanılmış. Buna göre bu pastanede bir çilekli iki buzlu pasta için bir tane çilekli iki tane de muzlu pasta için kaç tane meyve kullanılır diye sorulmuş Öncelikle arkadaşlar denklemler bunlar bunları çözeceğiz ve M'yi bulunca zaten olay tamamlanacak Biz öncelikle Ç ve M için farklı bir denklem daha üretelim ve da M'yi buradan bulabiliriz zaten nasıl buluruz hocam şöyle yaparsınız ee, Örnek veriyorum şunu 2 ile çarpın 2 Ç artı 10 M eşittir 52 yapacaktır değil mi Peki şimdi çıkanın şundan şunu 52'den 24 çıkarsa eğer 28 kalır 2 çeyler gider 10m'den 3m'yi çıkardınız 7m buradan m kaç gelir arkadaşlar 4 bakın buradaki m4'müş dolayısıyla şurası 8 yapar m4 şurası 20'dir 20'ye ne eklersem 26 olur Tabii ki 6 demek ki ç'de 6'ymış arkadaşlar 6 ile 8'in toplamı sorulmuş. doğru cevap 14'tü diyebiliriz şimdi devam ediyorum ikinci sorumla bir market e, satmak için onlu yumurta kolilerinden bir miktar almış arkadaşlar. Şimdi koliler onluymuş. Koliler onarılı. Pekala. Market çalışanı kolileri kontrol ediyor. İki, i̇ki tane kolide üç. Üçer yumurtanın. Geri kalan kolilerde ise dörder yumurtanın kırık olduğunu fark ediyor. Ne kadar koli aldığımız belli değil. Dolayısıyla koli sayısı dedim. Koli sayısına ben x diyeceğim. Şimdi bu koli sayılarından 2 tanesinde sevgili arkadaşlarım 3'er tane kırık yumurta varmış geri kalanlarında yani 2 tanesinde kaç tane yumurta kırıkmış 4'er tane yumurta kırıkmış tüm kolilerdeki sağlam yumurta sayısının toplamı 98 olduğuna göre marketin aldığı yumurta kolilerinin sayısı soruluyor bize şimdi öncelikle şöyle diyeceğim ben ee, sağlam yumurtaları nasıl bulurum? tüm yumurtalardan kırıkları çıkarırız dolayısıyla benim Onarlıydı kolilerin ve iki tane aldıysam 10x tane yumurta almışım ben. Bunlar da 2 çarpı 3 6 tanesi kırık çıkmış. Başka 4 çarpı x 2 tanesi daha kırık. 4 çarpı x 2 tanesi daha kırıksa o kırıkları da çıkaracağımız için bu kadar sağlam yumurta vardır. Sağlam yumurta sayısını bize kaç vermiş? 98 vermiş. O zaman 10x eksi 6 eksi 4x artı 8 eşittir. 98 dedim. Bakın burada 8 da 2 yapar o 2'yi bunun yanına atarsanız arkadaşlar ne olur 96 olur burası 10x'den 4x'i çıkardınız 6x kaldı 6x 96 ise x kaçtır Tabii ki 16'dır Bize koli sayısı sorulmuş kaç koli yumurta almıştır diye biz zaten ona x demiştik x de 16'ymış doğru cevap bu olacaktı gençler Ve 3. sorumuz Gülce cebindeki paranın tamamı ile kilo, kilo fiyatı sırasıyla 18 ve 12 olan elma ve armutlardan al, almış Elma almasaydı parasının tamamıyla fazladan 15 kilo armut alıyormuş. Armut almasaydı parasının tamamıyla fazladan 10 kilo sevgili arkadaşlarım elma alabiliyormuş. Buna göre Gülce'nin parasının tamamı kaç liradır diye sormuş. Şimdi elmanın ve armutun kilo fiyatlarını biliyoruz ama neyi bilmiyoruz burada? Kaç kilo aldığını bilmiyoruz. O zaman şöyle diyelim direkt hiç uğraşmadan Elmaların kaç kilo almışız E kilo almış olalım armutlardan da A kilo almış olalım diyelim tamam mı hani elmaya E armutu A diyelim karışması Şimdi o halde gençler ben diyorum ki e, kilosu sırasıyla 18 ve 12 olan elma ve armuttan almış ya elmadan almış E kilo e kilosu 18 ise 18 E buraya harcamış Bunun da kilosu 12 idi 12 A da armutu harcamış toplam harcadığı para bu Peki toplam harcadığı para buysa Elma almasaydı diyor Yani armutu yine alacak 12 a armutu yine alıyor Fazladan 15 kilo daha alacaktı diyor bak 15 çarpı armutun kilosu neydi? 12 idi hocam Çarpı 12 Yani aslına bakarsanız Bu kızın Gülce'nin cebindeki para bu Gülce'nin cebindeki para işte şurası arkadaşlar Tamam Ve son bir daha demiş ki armut almasaydı Yani 18 e'yi harcasın buraya Artı Fazladan 10 kilo daha elma alacaktı. 10 kilo elma ne yapar? 10 çarpı kilosu neydi? 18 liraydı. Elmaların bu kadarlık daha parası artıyormuş. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bak aslında armut almasaydı bu kadar diyor ya. Armut almamış olsa aslında armuta 180 lira harcadığını biliyoruz. E, elma almasaydı diyor demek ki 10, 15 çarpı 12'den 180 lira da buna harcamış. O zaman Gülce'nin parasının tamamı 180 artı 180'den kaçtır? 360'tır. Birazcık basit düşününce her şey çok kolay. Gençler 27. sayfada 4. soru. Bir restoranda yalnızca aşağıdaki menüde yazanlar servis edilmekte. Menümüz bu arkadaşlar. Çirkin bir menüsü varmış. <gülüyor> Böyle bir restoran alsa gerçi fiyatlar uygunmuş ama şu an kuşbaşılı pideyi 18 liraya nerede buluyorsun? Kim kaybetmiş de biz bulacağız. Olsa da yesek. Gecenin bir baktığında canımızda çekiyor. Bu restorana gelen 40 kişilik bir gruptaki her bir kişi Kebap çeşitlerinden bakın 40 kişi grup unutmayın Kebap çeşitlerinden birer tane sipariş etmiş Ve grubun yarısı birer ayran almış yani Grubun yarısı 20 kişi Grubun yarısı 20 kişi Ayran 10 lira Dolayısıyla kafadan zaten 200 lira ayrana verdiler 20 kere ondan 200 lira ayrana para verdiler bunlar Tamam mı? sonra Sonra da okuyalım bakalım Sipariş alan garson yeterince kebaplarının olmadığını bildirmiş. Bunun üzerine gruptaki her bir kişi pide çeşitlerinden birer tane sipariş vermiş. Ve gruptaki bu sefer herkes birer ayran istemiş. Yani arkadaşlar olay şu. Ee, kebap çeşitlerinden birer tane sipariş etmiş her kişi. Ama bunun üzerine gençler bu gruptaki hani kebap fazla olmadığını söyleyince garson hani kebap o kadar çıkmaz demiş. 40 tane kebap üretemeyiz şu anda demiş. Sipariş alan garson bunu söylemiş ve bunun üzerine gruptaki her pekişi pide çeşitlerinden birer tane almaya karar vermiş. Ve herkes birer ayran istiyorum demiş. Tabi kebaba göre pideler daha uygun olduğu için e, pide alıyorsam yanına bir de ayran alayım demiş. İlla o para harcanacak yani. Peki ilk durumda Adana kebap siparişi verenlerin tamamı Urfa kebap siparişi verenlerin 6 tanesi. Son durumda kuşbaşılı pide sipariş vermiş. Son durumda grubun ödeyeceği hesap ilk duruma göre 600 lira daha az olduğuna göre Başlangıçta Adana kebap siparişi veren kaç kişi vardır diye sorulmuş. Şimdi ben şöyle diyeceğim Adana siparişi verenler ve Urfa siparişi verenler hangisi acıydı? Adana acıdır kesin Urfa tatlı olan köfteydi sanırım ben öyle hatırlıyorum Peki Adana sipariş eden eğer x kişi varsa Urfa sipariş eden 40 eksi x kişi vardır arkadaşlar Çünkü grup 40 kişiydi bu bir İkincisi Demiş ki bakın ilk durumda Adana kebap siparişi verenlerin tamamı yani şunlar Kuşbaşılı pide sipariş etmişler Yani 18 çarpı x kadar mutlaka kuşbaşılı pideye ödenecek miktar Tamam Urfa kebap siparişi verenlerin 6 tanesi Yani bunun üzerine 6 çarpı 18 daha 18 liraydı kuşbaşılı. Onlar da kuşbaşılı söylemişler. Şimdi x artı 6 kişi kuşbaşılı aldığını biliyoruz. E grup 40 kişi değil miydi kardeşim? 40'tan ben bu x artı bir güzel çıkarırım. 34 eksi x gelir. 34 eksi x kişi de doğal olarak kıymalı pide söylemiş. Kıymalı pide de 15 lira gördüğünüz üzere. Bunları topladık. E bir de ayran vardı. Değil mi? O ayran ama şey x siparişi göre ayran. Şimdi İkinci durumda ise neydi? Tüm herkes ayran sipariş 40 kişinin hepsi ayran alıyorsa 400 lirada burası var. Şu kırmızıyla yazdığım ayran. Şimdi bakın bu ikinci durum. Karıştırmayın tamam mı? Şurası ikinci durum. Şimdi birinci duruma geçelim. X kişi Adana sipariş etmişti. Adana 40 liraydı. 40x buraya gitti zaten. Artı. Urfa sipariş edenler 40-x kişiydi. Ve Urfa 35 liraydı. 35 çarpı 40-x dedim artı 200 liralık da ayran vardı unutmayalım lütfen ayranı kırmızıyla yazdım peki hala, demiş ki son durumda grubun ödeyeceği hesap ilk duruma göre 600 lira azmış yani şu sarıyla işaretledim şundan 600 eksikmiş dolayısıyla sevgili arkadaşlarım önce buraları düzenleyelim ve toparlayalım 18x'imiz var yazıyorum şuraya 18x 6 kere 18 108 yapar arkadaşlar 15 kere 34 15 kere 34 de şuraya çarpalım ya olmaz mı ya da 340 artı 170 desek de bence gelir toplarsanız ne gelir ee, 510 artı 510 ve eksi 35 ee, pardon eksi 35x olur mu yanlış yere birden şuraya gittim ya olmaz öyle olur mu ee, bir de vardı 15x eksi 15x artı bir de 400'ümüz var Pekala şimdi bu diğerinden 600 lira eksik olduğuna göre ben bunu 600'ü eklersem diğerine eşit olacaktır. Diğeri dediğim şey ne? O da şu. Hemen şunu birazcık kenara çektim. O da şu arkadaşlarım bakın. Eşittir diyorum. 40x artı 35 kere 40 ki kendileri ee bakalım 1400 yapar. Eksi 35x artı 200 dedik. Pekala bu buna eşitmiş artık eksi bulacağız tamam mı? 18x'den 15x'i çıkardım. 3x burada kaldı. Ee, daha sonrasında 510 108 daha 618 yapar. 618'e gider. 600'e eklersem 1218 gelir. 1218. Eşittir diyorum. Şunların her birini topladım zaten şu an. Topladık mı bakalım. Ha, şu 400'ü toplamadık ha. Bir de 400 var. 1618 yapar arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. 1618. Peki karşıda ne var? 40x'den 35x'i çıkardık. 5x'i 1400 200 daha 1600 yapar. Bakın 1618'in yanına 1603 aktım. 18 3x'i de karşıya pompaladım. Ne oldu? 2x de burada kaldı. X kaç yapar? 9 yapar. Şimdi ne demişti Adana siparişeden kaç kişi vardır diye sormuştu başlangıçta. Ben başlangıçta Adana siparişinden x kişi vardır diyordum. O zaman x kaçmış? 9'muş. Demek ki başlangıçta Adana siparişinden toplamda 9 kişi varmış diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ve devam ediyorum bir diğer sorumla denklem kurularak çözülen problemlerdeyiz arkadaşlar. Şu kısmı siliyorum. Bayağı bir yer harcamışız yandaki soru için. Bir teknoloji mağazası eksiklikleri belirlemek için sayım yapmış. Hani bizim neyimiz var, neyimiz yok? Bir sayalım malları demişler. Bu sayım sonucunda mağazada bulunan cep telefonlarının sayısı, bakın, cep telefonlarının sayısı, televizyonların sayısı var. Bir de bilgisayarlar var. Bilgisayarlarda da PC diyelim. Güzel. Şimdi cep telefonlarının sayısı televizyonlarının sayısından 3 katından 2 fazla Şimdi ben televizyonların sayısına x dedim 3 katından 2 fazla kadar cep telefonu varmış Televizyonların sayısı da bilgisayarların sayısından 5 fazlaysa Demek ki burası da x miş 5'miş arkadaşlar çok güzel Bu mağazadaki cep telefonunun televizyon ve bilgisayarların toplam sayısı 97 Çok basit oldu hepsini topluyoruz 97'yi eşitliyoruz Hadi bakalım 3x x daha 4x x daha 5x yapar 2'den 5'i çıkardım x'i 3 geldi eşittir 97 ise 5x burada 100 yapar Her iki tarafı 5'e böldünüz X eşittir 20 gelir Hayırlı işler diyoruz mağazamıza Devam edelim ikinci sorumuza bir bilgi yarışması var Bu bilgi yarışmasındaki kurallara göre Yarışmacılar her doğru cevaptan 25 puan kazanıyor Doğru cevaptan 25 point kazanıyor arkadaşlar Her yanlış cevaptan Daha 10 point kaybediyoruz Hop tamam gitti 20 tane soruya cevap vermiş adam ve 255 puan almış o zaman ben şöyle diyeceğim ee, x tanesine yanlış cevap versin x tane yanlış ve 20 eksi x tanesine doğru cevap verir o zaman değil mi neyi sormuş kaç soruyu doğru doğru cevaplamıştır yani bizden 20 eksi x rica ediliyor biz de onun ricasını yerine getirelim hadi bakalım şimdi 25 point alıyordu ya aha bunlarda o zaman 25 çarpı 20 eksi x tane soru ve ve Sililen puanlar için eksiği kullanacağız eksi 10 çarpı x Eşittir kaç puan almış 255 puan almış Toplamda toplamda bu kadar almış şunu da şunu çarptınız 20 kere 25 500 yapar arkadaşlar eksi 25 x eksi 10 x daha eksi 35 x yapar direkt 35 x'i yazalım Biz buraya uğraşmayalım Hop. Eşittir 255 dedim 35 x'i bu tarafa salladım 255'i bu tarafa sallarsanız 245 yapar arkadaşlar Buradan da x'i bulacağız şimdi her iki tarafı 5'e böldüğünüz 7x Bu tarafı 5'e bölersek de 49 gelir ve 7x 49 sa x eşittir 7 gelecektir Neyi sormuş kaç soruyu doğru cevaplamıştır e 7 yerine yazarsanız 20-7'den 13 tane doğrusu vardır Arkadaşların bu yarışmacının deriz. Şimdi bir diğer sayfamıza Geçiyoruz kaçıncı sayfa 28. sayfa ve 3. sorumuzdayız Bir Ofiste çalışanlar çaylarını iki şekerli ya da tek şekerli içmektedirler şimdi iki şekerli içenler var bir şekerli içenler var tamam tek şeker bir şeker oluyor çayını iki şekerli içenlerin sayısı tek şekerli içenlerin sayısından dört fazla yani bu x tane ise bunlar x artı dört taneymiş arkadaşlar çaycı tüm çalışanların kullandıkları şeker miktarı kadar şeker almış ve servis yapmaya başlamış ancak bazı çalışanlar daha az şeker kullanmaya karar vermiş o sırada Ve 7 tane şeker artmış Şimdi 7 tane şeker arttıysa tabi doğal olarak Çayını 2 şekerli içenlerden bazıları Demiş ki Demiş ki Bir daha bakayım. kullananlara tamam tamam tamam He tamam, tamam çok güzel Şimdi 2 şekerli olanlar diyelim Ben 7 tanesi Ben bugün Şeker azaltayım demiş Ve bir tane şeker atmış. Yani ben bundan 7 çıkaracağım. 2 şekerli içenlerin sayısı x8'i 3'e düşecek. 7 çıkardım bakın. Tamam mı? Ve sevgili arkadaşlar. 7 tane şeker artmış ya. Tamam bundan kaynaklı artıyor. Peki tek şekerli içenlerin sayısı ne olur? Bakın 2 şekerli olanlar. 2 şekerli içenlerden 7 tanesi bu karara vardıysa. Onlar artık tek şekerleşmiştir. Yani x artı 7 tane tek şekerli içenlardır o zaman. Son durumda herkes çayına en az bir tane şeker atmış. En az bir tane şeker attığına göre doğru yoldayız. Ve tek şekerli çay içenlerin sayısı iki şekerli çay içenlerin sayısı 3 katı olmuştu. Yani şu şunun 3 katı mıymış? 3 katı dedi, eşit dedik. Tamam. 3x-9 eşittir x artı 7 dedim. Buradan ikisi karşıya salladık 2x. Eksi 9'u bir tarafa attık 16 ee, ve x eşittir kaç geldi? 8. Ne demişti? Buna göre ofiste kaç çalışan vardır? Ofiste bir kere kaç çalışan vardı başlangıçta arkadaşlar? Şurada 2x artı 4 değil miydi? E ben ikisi 8 buldum. 2 kere 8 16 4 daha. Ofiste 20 çalışan vardır deriz sevgili arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Dördüncü sorumuzdan. Aşağıda gramajları ve satış fiyatları verilen A ve B marka ballar gösterilmiş. Bal reklamları geldi aklıma birden. Bir hafta içerisinde bu ballardan 17 kilo satış yapılmış. Ve iki üründen de eşit gelir elde edilmiş. Bakın eşit miktarda gelir elde ediliyor. Ve toplamda 17 kilo satış yapılmış. Buna göre bir hafta içerisinde bu ürünlerden toplam kaç adet satılmıştır diye soruluyor. Bundan A tane satılmış olsun. Tamam mı? A tane. Bundan da B tane satılmış olsun. Şimdi A tane B tane dedik. Tamam eyvallah. Ee, öncelikle şöyle diyeceğiz. 400 gram demiş ya. 400 gram. Ben onu 0.4 kilo olarak alacağım. 0.4 çarpı A tane bu şekilde neyi bulurum toplam satılan A marka A kavanozundan toplam bu kadar kilogram satılmıştır artı 0.6 kilodur 600 gram da. bundan da B tane satılmış ve burası toplam 17 kilo yapmış arkadaşlar şimdi o zaman şöyle 10 ile çarparsak biz bunu 4A artı 6B eşittir 170 yapacaktır 2'ye de bölersek 2A artı 3B Eşittir bunu ikiye böldüğümüz 85 yapacaktır. Şimdi bu cepte şu cepte başka ne bulabiliriz bunun içinden? Eşit fiyat demiş ya bunu çıkarabiliriz. Yani bunu elde edebiliriz. Şimdi kilosu şu kadardı ve bu ne? Ee, arkadaşlar bu satış fiyatıydı. Yani 400 gramının satış fiyatı bu. 400 gramının satış fiyatı bu. Şimdi o zaman şöyle diyeceğim ben. Eee... Eşit para elde edilmiş ya hani A tane satılmış O zaman ben 30 çarpı A eşittir 40 çarpı B derim Yani bunda bir sıkıntı yok Sonuçta bakın tanesi 40 liraydı ve B tane satılmış 40 B para kazanılmıştır Tanesi 30 liraydı ve A tane satılmış 30 A kadar para kazanılmıştır Sıfırları elde edip 3 A eşittir 4 B oldu mu? O zaman ben A'ya giderim Derim ki kardeş sen bundan sonra A değil 4 K ol ve sen de kardeş 3 kaldır Bakın 3 kere 4 12K. 4 kere 3 12K yapar. Böylelikle A ve B kullanmak yerine sadece K değişkenini kullanmış oluruz. Olay bizim için daha basit hale gelir. Umarım anlaşmışsınızdır. A neydi 4K. 2 kere 4K 8K yapar hocam. B neydi o da 3K idi. E bu da 9K yapar. İkisini topladığınızda ne yaptı? 17K. 17K kaçmış? 85. O zaman K kaçtır? Ben 17'yi neye de çarparsam 85 olur? 5 ile. Şimdi K 5'miş ya. Bu ürünlerden toplam kaç tane satılmıştır diye soruluyor. A neydi arkadaşlar? 4 kaydı K kaçtı? 5'ti. 4 kere 5 20. Demek ki bundan 20 tane satılmış. Ulan var ya, takır takır çözdük ha. K kaçtı? 5'ti. 3 kere 5 15. Demek ki bundan da 15 tane satılmış. Toplam ne kadar satılmıştır diye sormuştu bize. 20-15 daha toplam 35 tane satılmıştır deriz sevgili arkadaşlarım. Ve 5. sorumdayım. Alt kısmı dikdörtgenler prizması, üst kısmı bu prizmaya dik olan ve eşit yükseklikte halkaların takılabildiği dik bir silindirden oluşan bir oyuncak aşağıda verilmiş arkadaşlar. Aha bu iki tane oyuncak. Şimdi diyor ki düz bir zeminde duran bu oyuncağı şekil birdeki gibi iki tane halka takılmış. Ve en son halkanın yani şunun üst yüzü ile bu tabandan olan mesafe 5 birim olmuş. Buna da 5 tane halka takılınca şurada boşta kalan 3.1 birim olmuş tamam mı? Şekil 1'de silindirin halka takılı olmayan kısmının yüksekliği. Yani şurası arkadaşlar halka takılı olmayan kısmının yüksekliği burası. Ee, prizmanın yüksekliğinin 25 katı. Yani arkadaşlar ben şuraya A dersen bu prizmanın yüksekliğine A dersen burası 25A oluyormuş tamam mı? Şimdi o zaman oyuncağın tamamının yüksekliği ne olur? Ben size söyleyeyim ne olur? A 25A daha 26A yapar. Artı 5 de burası var. Artı 5. Çok güzel. Devam. Şekil 2'deki en üstteki halkanın üst yüzeyinin yani şunun sevgili arkadaşlar. Ee, zeminden uzaklığı kaç birimdir? Zeminde şurası. Yani burasıyla şurası arasındaki mesafe soruluyor bize. Şu kısım soruluyor. Peki ben bu kısmı nasıl bulurum? Şimdi tabi halkalar burada önemsizmiş gibi duruyor ama önemli çünkü e, burada iki tane burada beş tane var ya ben bunlara B demek istiyorum. Ben bunlara B demek istiyorum. Böylelikle bir tane A ile 2B'nin toplamının 5 olduğunu buluruz. Bir tane A ile bir tane A. iki tane B'nin toplamı neymiş? 5 arkadaşlar. Bu kesin. Şimdi o zaman ben 5 gördüğüm yere A artı 2B yazabilirim aslında bakarsanız ama. E, bakalım yazabilir miyiz? Yazarız ya neden olmasın? Artı 5 dedik ya şu 26 ay karıştırmışız bakın orada hatamız var. Orada hatamız var. Şu kısmı sileceğim Şöyle diyeceğim Şurası 25A'ydı E şurası 5'ti zaten Yani 25A artı 5'miş O zaman şu A artı 2B'yi direkt o zaman yapıştırabiliriz ya. 26A artı 2B deriz Bunun tamamının yüksekliğine Şimdi buranın tamamının yüksekliğine bakalım arkadaşlar biz bir de İkisini kıyaslayabilmemiz lazım ki iki tane denklem çıksın İki tane değişkenden iki tane denklem lazım E şurası A ise Şurası 5B'dir E burada 3.1'miş zaten o halde ikisi de aynı oyuncak olduğuna göre gençler. Bakın birinin bir oyuncağı yüksekliği 26A artı 2B idi. E, diğeri de zaten A artı 5B artı 3.1'miş. İkisi de oyuncağın yüksekliği olduğu için bunlar birbirine eşittir. Pekala. Şimdi devam. Devam. Ne demişti bize? Şu mesafe sorulmuştu değil mi? şurasıyla ile şurası arasındaki mesafe sorulmuştu. Yani A artı 5B bize sorulan şey. Şu kısımda silelim. A artı 5B soruluyor. Peki ben bunu nasıl bulabilirim? Yani şurası soruluyor arkadaşlar. Bunu nasıl elde edebiliriz? Önce A ile B arasındaki bence olayı anlamlandırmamız lazım. A ile B arasındaki olayı çözebilirsek bizim için hiçbir sıkıntı kalmayacak. Peki ben bunu nasıl çözerim? Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Şuraya sanki şu 3 tanesi hiç takılmamış gibi düşünsek. Şurası gene 25A yapmayacak mıydı? Evet. Peki şurası neydi? Hocam orası da 3B yapar mı? 25A'dan 3B'yi çıkarınca 25A'dan 3B'yi çıkarınca hop 3.1 kalıyormuş bakın. 3.1 kalıyor. Tamam mı? Şimdi bu bizim cebimizde ise madem öyle ee, biz bunun 3.1 olduğunu biliyoruz ya şu kısmın 3.1 olduğunu öğrendik. Peki başka sayı bulabilir miyiz hocam? Başka sayı tabii ki buluruz. Nasıl bulacağız? Şöyle ben ben Şuradaki A ile 2B'nin Toplamının da zaten 5 olduğunu biliyorum Yani A artı 2B eşittir Ne diyorum 5 diyorum Tamam olayı bitirdik şimdi Bak şimdi nasıl bitirdik şöyle Şunu hemen 2 ile çarpıyorsun Bunu hemen 3 ile çarpıyorsun 50A Eksi 6B eşittir 6.2 dediniz Şu kısımda da 3A Artı 6B eşittir 15 dediniz Üstteki ile de Topladınız bir güzel A'yı bulacağız şimdi tamam mı Şurası 53A yaptı Eşittir 6.2 ile 15'i toplarsanız 21.2 yapar arkadaşlar. 21.2 yapar aynen. Pekala. Şimdi ben a'yı nereden bulacağım? a'yı şöyle bulacağız. 53'ün 4 katı bir düşünün bakalım. 53'ün 4 katı 212 yapar değil mi? Karşıda ne var? 21.2 var. O zaman a nedir size söyleyeyim mi? 0.1'dir. Bakın şöyle olmuş olsaydı. 53 a eşittir 212 demiş olsaydık. a kaç olurdu? a 4 olurdu. 0.1 mi dedim özür dilerim 0.4'tür a4 mi olurdu e burada virgülü varsa demek ki a'da kaç olacak 0.4 olacak şimdi ben a'yı buldum a0.4 e bir de bize b lazım hocam b lazım tamam sıkıntı yok heyecan yapma a artı 2b neydi 5 değil miydi a kaçtı 0.4 at karşıya 2b eşittir 4.6 b eşittir 2.3 mü gelir evet bize ne sorulmuştu şu a artı 5b sorulmuştu a kaçtı 0.4 B neydi? 2.3. 5 ile çarparsam 11.5 mu yapar? Aynen. İkisini toplarsak 11.9 gelir. Cevabımız da bu olur sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Son sorumla 6. soru. Bir pazarcı sabah tezgahını 63 tane karpuzla açmış arkadaşlar. Tamam Pazarcı gün içinde karpuzların tanesini aynı fiyattan satmış ve akşam pazarında da elindeki karpuzları tüketmek için Karpuzun fiyatına 2 lira indirim yapmış. Bütün karpuzları da bitirmiş. İşte pazarcı stratejisi. Pazarcı gün sonunda karpuz satışından elde ettiği 704 lirayla evine dönmüş arkadaşlar. Buna göre pazarcının gün içinde sattığı karpuz sayısı akşam pazarında sattığı karpuz sayısından kaç fazla diye sormuş bize. Şimdi ben diyorum ki gün içinde bu adam gün içinde bu adam. Gün içinde şöyle yazalım ya sabah destedik keşke çünkü benim kafam burayı sabah akşama gidiyor. Gün içinde arkadaşlarım A tane karpuz satmış olsun. Akşam ise akşam ise B tane satmış olsun. Kabul mü? Hadi bakalım. Toplamda 63 tane var. A tane B tane diyorsak A artı B ne olur arkadaşlar? 63 olacaktır. Şimdi gün içinde sattıklarını X liradan satmış olsun akşam pazarında sattıklarında 2 lira indirimle x 2 liraya satmış böylelikle a ile ben şunu çarparım ax yapar b ile de bunu çarparım bx eksi 2b yapar ve bunların da bize 704 lirayı verir tamam ax artı bx artı b 2 eksi 2b b parantezini alsak mı almayalım ya, kalsın öyle tamam güzel şimdi x parantezinde a artı b diyebilir miyim ben buraya vallahi derim Eksi bir de 2B'miz var eşittir 704. A artı B'nin ne olduğu belli mi? 63. O zaman ben şuraya getirir 63 çakarım. 63X 2B eşittir. 704 yapar mı? Yapar. Şimdi gençler. Demiş ki bize. E, pazarcının gün içinde sattığı karpuz sayısı akşam pazarına sattığı karpuz sayısından kaç fazladır? Yani A eksi B sormuş aslına bakarsanız. Olay bu. Çünkü gün içinde sattığı akşam pazarına satılan kaç fazladır diye sormuştu O halde ben 63X 2B için okuyordum. Bir ee, sağlayan x ve b ikilisi bulmam gerekiyor 63 demiş ya Bir kere x kesinlikle ama kesinlikle ondan daha büyük Neden çünkü 10 çarparsanız 630 yapar burası Şuraya yemez 11 olursa yine 704 4, e 4 ile başa çıkamaz ama 12 olursa işler kolaylaşabilir Yani arkadaşlar x 12 olursa 12 kere 63 diyeceğiz 63 ile 12'yi çarpın 2 kere 3 6 126 yapar 63 toplarsanız 6 5 ve 7 yapar Yani 756 yapar 756'dan 2B çıkmış 704 kalmış O zaman 2B nedir arkadaşlarım 52 midir yani B kaçtır 26'dır Şimdi B26 x de 12 iken bu sağlıyor Değil mi <gülüyor> Peki B kaçtı arkadaşlar B26 bulduk ya A kaç olur o zaman? Yani 26'ya ne eklersem? Eee 26'ya ne eklersem 63 olur. 63'ten 26'yı çıkarırsınız. 7 ve sevgili gençler 3 kalır. Yani bu 37'ymiş. Bu 37'ymiş. Diğeri de 26'ymiş. Çıkarırsanız kaç kalır? 11. Demek ki gün içinde sattığı, akşamdan sat akşam üzeri sattığının 11 fazlasıymış diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet gençler videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. 28. sayfamızın çözümlerini son olarak yaptık bu videoda. Ve bir diğer kısımda sayfamızda 29. sayfada alışveriş ve ödeme yapma problemlerini çözeceğiz. Problemlerin isimleri güzel ama değil mi? Yani bu şekilde kategorize edilirse bence tüm problemleri de ele almış ve halletmiş olursunuz. Gerçekten beğeniyorum bu kitabın tarzını. Bitirdiğimizde problemlerle alakalı gerçekten ama gerçekten... Ee, sıkıntı miktarının minimize edildiğini de göreceksin. Buna emin olabilirsin. Evet. Sizi seviyorum. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.